Başkanım merhabalar. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhabalar. Ee, i̇zleyenler için tanıtayım. Ee, Kumunca Belediye Başkanı Mustafa Köloğlu ee, etkinliğimizin açılısı için e, teşrif etti. Sağ olun hocam. Sağ olun. Ee, bu yıl etkinlik biliyorsunuz e, Olimpos'ta 400-450 kişinin katılımıyla yapılıyordu. Yatılık bir kamp etkinliği şeklinde 3 gün boyunca sürüyordu Ama bu pandemi nedeniyle etkinliğimizi online yapmak zorunda kaldık. Tüm e, eğitim etkinlikleri gibi, okullar gibi bizim bu festivalimizde bir aslında bir eğitim etkinliği olduğu için yine online olarak gerçekleşecek. Başkanımız e, bize her zaman destek veriyordu etkinlikte. E, sıkıntılarımızı gideriyordu, ihtiyaçlarımızı karşılama konusunda bize yardımcı oluyordu ve imkanlarını e, bize e, sunuyordu. E, bu yıl e, uzaktan uzağa Açılışı yapması için kendisini davet ettik. Başkanım hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk. Öncelikle olarak bütün izleyicilerimize, hocalarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tabii bu bizim için de buradan dostlarımızı yakından göremiyoruz. Onun için üzgünüz. Ama buradaki biliyorsunuz online bilim festivalimizde devam ettirdiğimiz için çok mutluyum. Yani e, Olimpos'ta bunu tabii ki görüşerek, konuşarak, sohbet ortamında, bilgi alışverişi çok güzel bir ortamda gerçekleştiriyorduk. Ama bunun e, online olarak olmasından dolayı, hani devam ettiğinden dolayı çok sevinçliyim. Ama sizleri göremediğim için bir tarafı bu için buruk. Yani bunu söylemeden geçemeyeceğim hocam. <gülüyor> Aynen hocam yani ben de İngilizce <gülüyor> olmayı isterdim. Ee, ama ben Olimpos'a geldim. Ee, fırsat bulursam sizi ziyaret edeceğim hocam. Olimpos'a geldik. Biz de burada şey yapacağız. Ee, hocalarımız konumlarını evlerinden yapacaklar. Evet. Ama biz yine buraya teleskoplarımızı, gözlem ekipmanlarımızı kurduk. Ee, Olimpos'tan geceleri canlı canlı yine yıldızları gökyüzünü izleyicilerimize e, gençlere göstermeye gayret edeceğiz, yapacağız. Ee, i̇nşallah bir sıkıntı olmadan bunu halletmeye çalışacağız. Hocam, e, bu aslında bu yapılmamış bir şeydi. Bunun e, hani bu etkinliğin online olmadan önceki hali e, Türkiye'de yapılmamış bir konudu. Bunu siz geçtiğimiz yıl açıklamıştınız. E, Şehirlerimizde, ilçelerimizde hani insanlar turizm, turizm diyorlar ama bilim turizmi diye bir şey var tüm dünyada yaygın bir şekilde yapılan. Türkiye'de ilk oluyordu. O konudan bize bahsedebilir misiniz başkanım? Şimdi e, öncelikle olarak şunu söyleyeyim. Tabii ki e, Olimpos dünyaca bilinen hani e, şu anda Kumlucamızdaki antik kentlerimizden, şehirlerimizden bir tanesi. Ama burada aslında bizim tüm Türkiye'deki, ben inanıyorum ki bugünkü bizim buradaki e, festivalimiz gün gelecek e, bizim hemen yakınımızda e, Adrasan e, Koyuna Bakan Tozlu diye bir dağımız var. Bu da, Tozlu bizim e, hatta e, Türkiye'nin en güney ikinci noktası. Yani ee, de özellikle e, denizlerin o e, karşıdan gelen e, bulutların bazen hızlı rüzgar karşısında yok olması gökyüzünün e, çalışmanın daha rahat yapılabilmesi açısından çok önemli bir nokta. Bunun devamında daha da e, geriye doğru gittiğimiz zaman Kumlucamızda özellikle TÜBİTAK gözlem evinin veya uluslararası gözlem evinin olan iki tane noktası var. Yani biz aslında uygun bir yerdeyiz. Türkiye'deki gerçekten de tarihin ve bilimin bir arada sergilenebilecek bir atmosferinin olduğu bir ortamdayız. Ve burada ben her zaman şunu söyledim geçen yılki açılışımızda da. Dedim ki bu tarihe not düşülüyor. Aslında buradaki bu festivalimizi organize eden ve katılan buradaki hocalarımız aslında tarihe not düşüyor. Türkiye'deki gerçekten e, bu ileride e, burada ilk başlayan bu işe hani e, önder olup e, bu bölgede yapılmasını e, isteyen insanlar ne kadar doğruymuş veya haklıymış diye bunu tarihi yazacak. Belki bugün çok popüler değil, belki Türkiye'de bunu çok büyük destekleyenler bizleri yok ama gün gel, gelecek Bakanlık düzeyine kadar veya bütün üniversitelerin katılımıyla biz ev sahibi olarak bütün oradaki misafirlerimizi ağırlamaktan veya onların bütün ihtiyacını gidermekten memnun olacağız. Ama çok daha büyük boyutlarda Türkiye'yi bir yere getirilecek. Bugün ben bundan başlamış olmaktan, bu grubun içerisinde olmaktan dolayı çok memnunum. Ben gerçekten de bu konudaki mutluluğumu tekrar buradan ifade etmek istedim hocam. Çok teşekkür ederim başkanım. Evet. Bu, sizle bu görüşmemizden sonra Profesör Doktor Mehmet Emin Özel hocamızın bir sunumuyla e, etkiniz başlayacak. E, Sayın Başkanım siz de isterseniz bir toplantımız başlayacak. E, evet. Yormayalım. E, ben şu anda Büyükşehir me Meclis toplantısında e, olacağım. Şimdi birazdan içeriye giriyorum. Özellikle e, şimdi e, ben tekrar buradan bizim e, online buradaki festivalimize e, katkı koyan, emeği geçen ve bundan sonra destekleyen bütün herkese buradan ben şükranlarımı ayrı ayrı iletiyorum. Aynen, tekrar açılışımız hepimize hayırlı uğurlu olsun buradaki. Ve bu değişik bir, bu pandemi sürecinde değişik bir tecrübe oldu. <gülüyor> evet, belki, evet, evet, bu kayıtları, belki bu kayıtları ileride bizim festivalimiz dünya çapında e, ilerlettiğimiz zaman veya Türkiye'de çok iyi bir noktaya geldiği zaman belki bu kayıtlardan kısa bir alıntı yapacağız ve o zamanki o tarihte insanlar bizleri gerçekten ya bunu yapmışlar mı veya böyle bir ortam olmuş mu diye tatlı bir an uran <gülüyor> Evet kesinlikle. Bizim içle tatlı bir olacak bu? yani ben şu anda Olimpos'ta bu festival yapılıyor. Başlıyor. Kendim o kadar tuhaf hissediyorum ki. Çünkü şöyle bir durum olurdu. Bu bu anda açılış anda geldiğimde işte içeriye yüzlerce insan gelir, çadırlar kurulur. İşte insanlar heyecan halindedir, sunum salonu ayarlanır, İşte hocalar e, sitelerini e, yansıtır, teleskopların başında insanlar var. Ama şu anda e, küçük bir ekip olarak, burada 8-9 kişilik bir ekip olarak geldik. yalnız hissediyorum kendimi. Evet. <gülüyor> e, ama tabii bu süreçte, bu dönemde e, yapacak bir şey yok. Ozak'tan e, da olsa yapacağız hocam. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben de teşekkür ediyorum. Hep sevgiler ve saygılarımı sunuyorum. ben de. Hoşçakalın. Sevgili hocam, hoşçakalın.